Herkese merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte TeknoSan'ın Cevahir'deki mağazasındayız. Burada Casper'ın bilgisayarlarını istediğimiz gibi bir konfigürasyon yapacağız ve onu adresimize doğru yola çıkartacağız. Bu işlemin nasıl yapıldığını içeride bize Evrim Bey anlatacak ve adım adım göstereceğiz bu işlemin nasıl yapıldığını. Şimdi gelin hep beraber bakalım Casper bilgisayarlar nasıl konfigüre ediliyor. Hadi bakalım izleyelim. Arkadaşlar Teknosa mağazasına geldik. Şimdi Teknosa mağazasında biz niçin geldik? Az önce söyledim ama biraz daha detaydan da bahsetmek istiyorum. Casper bilgisayarları Teknosa güvencesiyle özelleştirebiliyoruz. Şimdi normalde bir mağazaya gittiğimiz zaman ne oluyor? Orada ne varsa onu almak zorundayız. Ama burada öyle değil. Şimdi yanımızda Evrim Bey var. Evrim Bey Merhaba. nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim Özgür Bey. Siz nasılsınız? Ben de Çok teşekkür ederim. Evrim Bey şimdi bize anlatacak. Şimdi Evrim Bey bir S500'e bakacağız biz. Ama S500'ün ne gibi özellikleri var? Sizin elinizdeki versiyonundan istiyorum ben. Mağazamızda bulunan S500 modelimiz i5 10. nesilde geliyor. Tamam. 8 GB RAM var üzerinde. E, harici olarak da MX232 GB Nvidia'nın ekran kartı var. Depolama alanında 240 GB SSD bulunmaktadır. Abi, bu konfigürasyonu istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Casper'ın böyle bir hizmeti var teknoloji mağazalarında. Sizin kullanıcı... Her yerde geçer mi? Araya girdim kusura bakmayın. Türkiye'nin her yerinde oluyor değil mi bu? Evet, bütün teknoloji mağazalarında Casper'ın ürünlerini istediğiniz tarzda, istediğiniz şekilde, istediğiniz özelliklere göre konfigüre edebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi ben, e, biz tabii birazcık biliyorsunuz bizim yaptığımız iş olarak. farklı yayıncılık yapıyoruz, video işleri var. Evet. Photoshop kullanıyoruz, Premiere kullanıyoruz. Bana i5 işlemci yeterli olmayabilir. Biraz daha harici ekran kartı desteği de verebilecek işte depolama alanı da çünkü biz video çekiyoruz mesela bir evet. çektiriz video 10 GB 15 GB diğer kaplıyor e 240 GB takdir edersin ki çabucak bitecektir evet, orada bize ne önerirsin bir konfigürasyon yapsak beraber Şimdi S500'de şöyle e, S500'i Intel'in yeni çıkan işlemcisi i7 11 gün işlemci olarak konfigüre edebiliyorsunuz zaten bu da şu anda üst seviye bir işlemci sizin için gayet yeterli olacaktır tamam artı olarak RAM'ini 32 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. Süper. Şu andaki konfigürasyonlarda 32 GB, 3200 MHz'e kadar RAM'in ilavesi yapabiliyorsunuz. Tamam yapalım. E, depolama alanında dediniz yani videoları yüksek GB'la evet. şey, yer kaplıyordu. E, i̇stediğiniz kadar depolama yapabiliyorsunuz. Ha, 500 GB NVMe SSD ile artı 1 TB harddisk de sizin için yeterli olacaktır. Depolamanızı harddisk tarafını yapabilir. Programlarınızı SSD, SSD tarafında çalıştırabilirsiniz. Süper. Gayet yeterli olacaktır. Intel'in 11. nesil işlemcisinde e, birleşik olarak yani ekran kartı Iris e, G7 ekran kartıyla geliyor. Çalışmalarınızda size destek olacak harici Nvidia'nın MX450 2 GB ekran kartı bu cihazda konfigüre edildiği zaman sizin çalışmalarınız rahatlıkla yapılacaktır. Hem grafik yönden olsun hem de oyunda da olur değil mi? Arada, tabi, orta arada... seviye oyunlarda da size bu cihaz destek olacaktır. Ha, o zaman fazlasılar. süper evet. Oyun da oynuyorum çünkü ben arada bunu da söyleyelim. Oynuyorum biliyorsunuz arkadaşlar. O oyunlarda da yarı yolda bırakmayacak beni öyle Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Orta seviye oyunlarda istediğiniz gibi oynanır. ekranımız full HD'dir. O oyun görüntüleri olsun, grafik görüntüleri olsun gayet net bir şekilde alacaksınız. Ekran çözünürlüğü yüksek 1920x1080'dir. Peki evrim be şimdi e, konfigüre edebileceğimiz, özelleştirebileceğimiz donanım var. Bu kadar mı? Başka bir şeyler özelleştirebiliyor muyuz? Donanımsal olarak konfigüreğimiz bu kadar. Evet. Ama e, isterseniz de Windows'u da konfigür edebiliyoruz. Yani şu şekilde Windows 10 Home veyahut da Windows Pro seçeneklerini seçip yazılımda o şekilde de size gönderilebiliriz. Yani yazılımı da aslında istersek Aynen farklı öyle. bir yazılım da alabiliyoruz. Eğer Aynen mesela öyle. özellikle Pro anladığım kadarıyla e, iş kurumsal yani, olarak. Çünkü diyor. belli ekstra özellikleri var o işletim sistemin. Honda olmayan bazı özellikler var. Eğer iş için alacaksınız ona göre farklı bir işletim sistemi de alabiliyoruz değil mi? Aynen öyle. Bu arada daha önce de böyle bir hizmet vardı. Casper.com.tr adresi üzerinden de bilgisayarlarımızı özelleştirebiliyorduk. Ama şu anda hem Teknosa güvencesiyle hem de Teknosa mağazalarında bu hizmetten faydalanabiliriz. Aynı zamanda bize bir danışmanlık hizmeti de verilmiş oluyor. Zaten biz de dediğiniz gibi gelen müşterilerimize ihtiyaçları doğrusu konfigürlerini burada yapıyoruz. Kimisi diyor ki tamam benim ihtiyacım bu ama diyor, ben yine de hızlı istiyorum diyor. Ona göre remini arttırıyoruz, işlemcisini arttırıyoruz. Bu şekilde müşterileri de memnun ediyoruz ve mutluluk bir şekilde mağazamızdan gönderiyoruz. Peki ben son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi bu konfigürasyonu yaptık. Evet. Ee, teslimat tarafında nasıl seçeneklerimiz var? Teslimat tarafında isterseniz evinize, ofisinize yani sizin belirleyeceğiniz herhangi bir adresi. Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Aynen öyle. Ya tamam. Da e, Teknosa mağazamıza yine aldığım yerde aldığınız yerde. Evet. Ertesi gün geliyorum galiba değil mi? Ölüm oluyor. E, bir iş gününde üretilen cihaz üç iş günü içinde e, mağazamıza geliyor. Ama bu süreçte iki günde olabiliyor. de olabiliyor. En kötü ihtimal üç gün diyoruz. Ama genelde iki gün civarında mağazamıza geliyor. Yani ben böyle bir şey yaptığım zaman istersem adresime geliyor. Verdiğim herhangi bir adresi istiyorsam da gelip yine bu mağazadan 3 en geç üç iş günü içinde alabiliyorum. Alabiliyorsun demek. Evet. Süper. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Arkadaşlar Casper Nirvana S500'ümüzle ilgili e, gerekli konfigürasyonları yaptık. Şimdi Evrim Bey geldik kasanın önüne ne yapıyoruz burada? Evet burada oluşturmuş olduğumuz konfigürasyonun e, kodunu Erkan Bey'e söylüyoruz. Erkan Bey daha sonra işlemlerinizi alıp cihazınızın ön siparişi verilmiş oluyor. Bir iş günde üretilip üç iş günde de cihazınız size belirledik belirlediğiniz adem size teslim edecek. Tamamdır çok teşekkür ederim şimdi Erkan Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Şimdi ne e, teslima seçenekleri birazcık bana söylenmişsin. Ne yapıyoruz burada? Tabii. İşlemler gerçekleştikten sonra ürün arzu ederseniz adresinize gönderebiliyorum. Arzu ederseniz mağazamızdan teslim alabilirsiniz. Peki ödeme seçenekleri olarak neler var? Kampanya kartlarımız Akses ve Word kartlar. Bu kartlara peşin fiyatına tam 12 taksit yapabiliyorum. Süper. Ben de Akses var. O zaman 12 taksit de alabiliyorum Şahane yani. 12 taksit de yardımcı olabilirim size. Peki fatura mı? Fiziksel olarak mı geliyor yoksa e, mail adresime gelebiliyor mu? Faturayı size isterseniz mail olarak gönderebilirim. Tamam çok süper. Adresimi de ileteyim ben size. oraya hey, mail olarak tabii. gönderirsiniz bana. Teşekkür ederim. İşte verdiğimiz sipariş geldi. Teknosa mağazasında Casper standında kendimizin hazırladığı bilgisayarı kurduk. Hazırladık ve Ertesi gün, iki gün içinde bizim elimize ulaştı. Şimdi hep beraber kutusundan bir çıkarıp özelliklerine göz atacağız. Evet arkadaşlar Kesbur S500'ümüz geldi. Sipariş vermiştik Teknosa'da. Şimdi sizlerle birlikte kutusundan çıkartacağız. Çok özelleştirebiliyoruz bunu. İsterseniz mağazadan alabiliyorsunuz. İsterseniz de adresinize teslim ediliyor. Biz adresimize teslim ettirmiştik. Ben eve istemiştim. Eve gelmişti. Şimdi ofise getirdim. Ofiste de kutusundan çıkartıyorum. İsterseniz ofise de gelebiliyor bu arada. Yani verdiniz herhangi bir adrese kargoyla geliyor. Türkiye'nin her yerine. Şimdi açalım. Açtık kutumuzu şöyle. Evet şimdi kutunun içeriğini görüyorsunuz. Ben biraz da S500'ün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi bir tane özelliği yok. Siz özelleştirebiliyorsunuz. Farklı farklı donanım seçenekleri alabiliyorsunuz. Şimdi şunu bir çıkartmaya çalışıyorum. Evet çıkartalım. Şöyle bunu çıkardık. Ne var başka? Kullanım kılavuzumuz var. Burada garanti belgemiz var. Kutuda bir de arkadaşlar adaptörümüz ve kablosu var. Onlar zaten her bilgisayarda çıkan şeyler. Şimdi bir taraftan da şurasını şöyle bir açalım. Şunu da şöyle bir çıkaralım. İşte S500'ümüz burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır bir şekilde bizleri bekliyor. Şöyle bir e, kutusunu da şöyle bir açalım içini de. Evet S500'ü açtık. Şimdi ben ben S500'ün özelliklerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 15.6 inçlik full HD antikleri bir LCD ekranımız var. Gördüğünüz gibi ek ekranımız burada. Güzel bir web kamerimiz de var burada. Şurada hemen görülüyor. Şimdi biz bu ürünü Intel Core 11. nesil i7 işlemciyle aldık. Tam kodunu söylemem gerekirse 1165G7 kodumuz bu. 32 GB'lık 3200 MHz'lik RAM'le aldık bu bilgisayarı. RAM'i biraz yükselttik onu söyleyeyim. Farklı seçenekler var burada. Siz de hani ihtiyaçlarınızı göre, beklentinize göre Kullanacağınız duruma göre, çalıştıracağınız uygulamına göre bu RAM miktarını da değiştirebiliyorsunuz. Tespur Nirvana S500'de arkadaşlar 1TB hard disk artı 500GB'lık NVMe M2 SSD'yi biz tercih ettik. Burada da farklı konfigürasyonlarda tercihler yapabiliyorsunuz. Bu özelleştirme konusu önemli. Bu depolama alanında da İsterseniz sadece hard disk, sadece SSD gibi farklı korelasyonlarda, farklı kombinasyonlarda seçeneklerimiz de mevcut. Ayrıca Nvidia MX450 2 GB harici ekran kartı da biz yine bu ürüne taktırdık. Bu, bu sayede e, grafik tarafında ciddi bir performans artışı olduğunu da söylemiş olalım. Intel'in XE-G7 dahili ekran kartı zaten var. Windows 10 işletim sistemiyle geliyor. Yine Intel'in 9462 AC Wi-Fi desteği yine bu üründe var. 19.9 mm incelik, 1.9 kilogramlık hafiflik, 52 watt saat gücünde de 10 saate varan bir batarya ömrümüzün olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bu bilgisayarda Dünyanın en işlemcisi olan 11. nesil Core i5 ya da i7 işlemci tercih edebiliyoruz. Biz i7 tercih ettik ama siz isterseniz i 5te tercih edebilirsiniz. Intel iX, Xe grafikler ile daha gerçekçi görüntüler de elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda yapay zeka desteği de var. Bu yazılım üzerinden yapılan bir özellik. Anında uyanma özelliği var bilgisayarımızın. Bir de arkadaşlar bütünleşik olarak entegre Intel Wi-Fi 6 teknolojisi ile standart Wi-Fi'ye kıyasla neredeyse 3 kat daha hızlı internet imkanı da sağlanmış oluyor. Ayrıca istersek yine opsiyonel olarak Thunderbolt 4 teknolojisiyle tek kablolu bağlantı üzerinden 40 GB saniye kadar veri aktarım hızı da sağlanıyor. Bunu da belirtelim. Oyunlarda da yüksek FPS ve 1080p oyun deneyimi prize takmadan pil gücüyle performans sunabilme özelliği ve harici grafik kartları için 4. nesil PCIe desteği de yine bu cihazla birlikte geliyor arkadaşlar. Onun da altını çizmiş olalım. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Casper Nirvana S500 bilgisayarı Teknosa mağazalarından nasıl özelleştirerek satın alabileceğinizi anlattık. İstiyorsanız e, mağazada teslim alabiliyorsunuz yani gidiyorsunuz Teknosa'ya diyorsunuz ki ben Casper Nirvana'yı şu şu şu özelliklerde almak istiyorum. İki seçeneğiniz var, bir tanesi adresinize teslim ediliyor. Bu ofisiniz olabilir, eviniz olabilir. İkisinden birine e, kargo ile gönderiliyor. Ya da diyorsunuz ki hayır ben buradan almak istiyorum, bir mağazadan almak istiyorum dediğiniz zaman da gerekli konfigürasyon hazırlandıktan sonra ertesi gün o mağazadan istediğiniz konfigürasyona sahip bilgisayarı satın alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir hizmet sunmuş Casper. Biz de bunu sizler için denilmedik arkadaşlar.